Ayağa kalk baba Daha yolun başı Aylan var arkanda Bu hayatın savaşı İleriye yarım kalan mutluluğa koşalım benimle yine güreş daha yoksa ben Soldarım Ayağa kalk baba Daha yolun başı Aylan var arkanda Bu hayatın Ben solarım. ellerin elinde yürürken yalnız olmam O gözlerindeki yorgunluğu hiç unutmam varlığı yeter, yokluğun bana beter Şefkatin özel, sevgin bize yeter Kaybedemem seni kaybederim, kendimi kalmaz içimde yaşamın sebebi Sana yazdım bu sözleri iyi dinle Oğlum özledi bunu bir önce, bunu bir yıl önce Bir yıl önce kafasına takar ama belli yetmez avucunda yok ama hiç ikiletmez etmez Canını bile verir hiç dert etmez Sabret baba yetecek bütün dertler Kaldıramam sensizliği Kanatlarım kırılır belki Elim doğmadan üzdüm seni affet baba Oğlun seviyor seni Ayağa Yolun başı aylan var arkanda Bu hayatın savaşı ileriye yarım kalan mutluluğa koşalım Benimle yine güreş daha yoksa ben solarım Ayağa kal baba daha yolun başı aylan var arkanda Bu hayatın savaşı ileriye yarım kalan mutluluğa koşalım Benimle yine güreş daha yoksa ben solarım